Merhabalar arkadaşlar, Ben ülkem, burası benim ülkem. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün diğer videolardan çok daha farklı bir video arkadaşlar. Tobe, arkada niye geziyorsun oğlum? Yat. Gel yanıma gel. Gel. Oyuncak mı oynayacağım? Koş, bir yakala. Evet arkadaşlar. Bugün Dilara'nın bana yaklaşık 3 ay önce Amerika'dan getirdiği ve kullanmamı istediği LED kutusunun açılısını yapacağız arkadaşlar. Bu LED kutusunun diğer LED kutularından farkı ya da bugün bu videoyu çekme olayım nedir? Bu LED sese duyarlı LED arkadaşlar. Diğer LED'lerden farkı bu. Ekstra bir kumandası da var ama en büyük özelliği arkadaşlar sese duyarlı olarak kendi renklerini kendi ayarlamasından kaynaklı. Ee, daha önce böyle bir şey kullanmamıştım. Evde LED'ler var ama kumandayla değişiyor tabii ki. Dilara bana bunu Amerika'dan hediye alıp kullanmamı istemişti. Ben de televizyon bağlayacağımı söylemiştim ama yaklaşık 3 ay geçti Ve Dilara bunu sorduğumda Artık bir cevap vermek istiyordum Ve bugün kutu açılışını yapıp Sonra ledimizi bağlayacağız arkadaşlar Dediğim gibi daha önce hiç kullanmadım Ve sizinle birlikte önce kutusunu açacağım sonrasında da Nasıl çalışıyormuş hep birlikte bakacağız arkadaşlar İlk önce kutusunu açmak için Şurada bir bantı var Önce ledi size göstereyim Şurada bir kumandası var genel olarak zaten İngilizce yazıyor Led farklılıkları var arkadaşlar Genel olarak da resimlerde ee, televizyonların arkalarına bağlanıp renklerini gösteriyor Güzel bir benziyor açıyoruz Evet ters açtım ters açtım Ters açtım Bir adet kullanım kılavuzu Hemen hızlı hızlı bakıyoruz Oo, çok yararlı bilgiler muhteşem bilgiler Geçtik Hemen ledimizi açıyoruz arkadaşlar Cuma çok mu merak ettin Çok mu merak ettin oğlum ama senlik değil bu. Evet arkadaşlar, rulo halinde, şu şekilde sarılmış. Ee, i̇lk bunu televizyona bağlamadan önce test etmek istiyorum. Diğer LED'den de bildiğim kadarıyla kolay olan kısmı, şunu buna bağlayıp, sonrasında bir usb'ye takıp, renklerini test etmek, çalışıp çalışmadığını test etmek arkadaşlar. Yakınımızda Allah'tan bir tane usb girişi var. Hemen gösteriyorum, şu şekilde. Evet, şu anda yanıp sönmeye başladı bile. Biraz aydınlık olduğu için renkleri size tam olarak görünmeyebilir ama burada karanlıkta hani benim tarafımda çok daha iyi belli oluyor. Tobe. Çok iyi ya. Gol! Aslında gol dediğimde yeşil yanması çok daha iyi olurdu. Bakın şimdi. Tobe. Jumbo. Takipçilerimi çok seviyorum. Bıf. Bıf. Gel yukarı çık. Yukarı, yukarı çık, gel bir. Vef. Korktun mu? Beğendin mi bunu? Beğendim. Arkadaşlar, <gülüyor> evet arkadaşlar sesi duyarlı olduğunun farkındasınızdır. Ama burada bir tane de kumandası var ekstradan. Mutlaka uzaktan kendimizi de ayarlayabiliyoruz. Şimdi bunu televizyona bağlayacağım ve. Ee, televizyondaki seslere karşı nasıl tepki verdiğini birlikte göreceğiz Bu kadar oynuyor olması televizyon izlerken beni rahatsız edebilir mi? Evet edebilir ama sabitlemek için herhalde kumandası var Sandığımdan farklı olarak hangi sese göre nasıl renk verdiğini merak ediyorum Ama bu sürekli disco gibi patlıyor ya, Futbol olduğunu düşünürseniz yani ya da Playstation oynarken ben bunu Herhangi bir şekilde renkler patlarsa muhtemelen kafayı yerim Renkleri o, şey, o durumlarda sabitlemek en mantıklısı Şöyle rulo bayağı uzun gözüküyor aslında ama arkamda televizyonu görüyorsunuz sizsiniz arkadaşlar. Şimdi ekipmanı o tarafa taşıyacağım. Sonrası hatta ekipmanı buraya taşıyacağım. Televizyonu burada yapacağım arkadaşlar. USB girişi var zaten televizyonun. Birlikte sonucunu göreceğiz. Bakalım nasıl çalışıyor televizyona bağlayınca. Renkler nasıl oluyor? Çok iyi değil mi ya? Bakışım. Susuyorum. Gol! Survivor'da bugün şimdi şuradan göstereceğim renkleri. Bugüne bu o kadar güzel ki. Işıl ışıl parlıyor. Böyle bir hava görmedim ben daha önce. Oo ne güzel hava. Bu ne güzellik. <gülüyor> evet arkadaşlar, gördüğünüz zaten sadece renk sese duyarlı olarak çalışıyor. Şimdi televizyona takacağım onu. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Televizyonda izlerken rahatsız edecek mi, etmeyecek mi? Etmeyecek muhtemelen. Adamlar muhteşem bir ürün yapmışlar. Gerçekten sese duyarlı bir ürün. Şöyle gösterip YouTube. You... YouTube. YouTube. YouTube. <gülüyor> Evet arkadaşlar testimiz başarılı televizyona taktığımızda bakalım neler olacak Önce televizyona bağlıyoruz sonra test etmeye devam ediyoruz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar az önce masadayken televizyonu masaya alacağımı orada yapacağımı söylemiştim ama televizyon çok büyük olduğu için masaya sığmıyor. Masaya sığsa bile orada çalışabilecek ya da çekebileceğim bir alan olmadığı için televizyonu ünitenin üstüne, yani kendi yerinde ters çevirip burada yapmaya karar verdim. Hemen kısaca size televizyonun arkasındaki şu ledi göstermek istiyorum. Bu ledi ben daha önce televizyon için almıştım ama sabit olan bir şeydi. Sadece buradaki kumandasını kendiniz elle manuel olarak yapabiliyordunuz. Bu e, daha basit bir şeydi. Benim internetten herhangi bir siteden söylediğim bir üründü. Dilara buna istinaden zaten bana bilet almıştı arkadaşlar. Daha iyisini olduğunu düşündüğü için almıştı. Ona bu videoyla çok teşekkür ediyorum, çok sağ olsun. E, bunu ona da göstereceğim, bakalım tepkisini olacak. Önce eski söküyoruz. Burada bir USB girişi var arkadaşlar. USB girişinden söküyoruz. Sonra yeni ledimizi bağlıyoruz. Yeni ledimizi bağlamak çok kolay olacak. Yine USB'den bağlayacağız zaten. Ve 3 M bantlar olduğu için de bütün etrafına dönebileceğimiz kadar bant var. Güçlü bir bant var daha fazla uzatmadan eskileri söküyoruz ki ben bunu Japon yapıştırıcısı ile yapıştırmıştım. O yüzden belki sorun olabilir, bilmiyorum. Ya da hiç kalabilir Ama daha fazla uzatmayacağım. Önce sökeceğiz, sonra yeniledi, bağlayıp sonra test edeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> Evet arkadaşlar, eskilediğimizde LED'imizi USB'den önce bir söktük Göstereyim şurasında, kumandası buydu Bütün renk ayarları ve o flash ayarları buradan yapılıyordu Ama basit bir şeydi arkadaşlar, öyle kendi kendine sese duyarlı Şu bu falan değildi ve bayağı da ucuz bir şeydi 15-20 liralık falan bir şeydi Ve bayağı işimi gördü, Ben TikTok'tan takip edenler de bilir Televizyonun arkasına yanan sürekli bir ışık vardır videoların içinde görünen Yenisi gelince eskisine çöpe atmayacağız tabii ki Bunu başka bir yerde kullanacağız Belki Tobi'ye sararım Tobi'de kalır ya da Jumbo'da kalır arkadaşlar Sökmeye devam ediyoruz Evet tahminimden daha kolay bırakıyor şu anda kendini Evet eskisine bay bay diyoruz kaldırıyoruz hemen hızlıca Yeni rulomuzu alıyoruz arkadaşlar Öncelikle bu bunu çıkartalım Burada zaten bir payı var arkadaşlar USB girişine taktık Nereden dönmemiz gerekiyor Buna en yakın yerden dönmemiz gerekiyor Ne kadar dönebiliyoruz onu ölçmem gerekiyor Arkadaşlar onu bir ölçeyim hemen Benim televizyondan daha büyük olduğu için Daha uzun olduğu için yeniliklerimiz ee, birazcık arkasında da dolanmamız gerekecek Tam televizyonum kadar değil daha büyük O yüzden de fazlasını da televizyonun arkasında bırakacağım Fazla ışık benim için rahatsız edici değil Zaten arkasında olduğu için sadece yansımasını göreceğim Benim televizyonum 55 inç arkadaşlar 55 inç için bir tık daha uzun geldi bu Şimdi ayarlamasını yapıyoruz Arkadaşlar şu anda televizyonumuzun kurulumunu Yaptım ledleri test etme zamanı Geldi sadece arka tarafta ışık açık Işıklar daha belirgin ledden çıkan ışıklar Daha belirgin olsun diye ışığı kapatacağım Ondan sonra testimiz başlıyor İlk önce televizyonumuzu açalım Evet açılıyor Hey merhaba Evet çalışmaya başladı Merhabalar Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var Görüyorsunuzdur ama ben sizin yerinizi birazcık Daha uzağa alacağım Tam karşıya alacağım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet arkadaşlar, şu anda çalışmaya başladı. Sadece USB'yi ters takmışım. USB değil, LED'le USB arasındaki o bağlantıyı ters takmışım. ne oldu? Dinle beni, Melek. Dinle beni, ne olur. Bakın, şimdi siz bankanın oraya gidin, ben de geleceğim birazdan oraya. Sesini Sesi ilk şey. Anlatamam şu anda be! Anlatamam, Allah'ım! Evet, güzel çalışıyor bu ya. Kanal değiştirelim. Almaz bir ağrımda ağrımda ağrımda etşi tutuyor Hadi kalk git ne yapıyorsun sen orada Allah aşkına kafanı bu sokmuşum pantolonun içine Giri git Çok güzel görünüyor Meryem Sadece kendi için değil Milleti ülkesi için Evet şu ana kadar çalıştığını gördük artık benim sesimi algılamaya başladı Şimdi bir de kumandasıyla deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım kumandasıyla ne kadar değiştirebiliyoruz. Sesler, seslere göre zaten sürekli değiştiriyor arkadaşlar ama sabitleyebiliyor muyuz, sabitleyemiyor muyuz ona bakacağız. Evet, bir modu bu şekilde sabit olarak tutuyor arkadaşlar. Ses olmadığı zaman içerisinde. Bakın şimdi. Sürekli bir ışık yanıyor ama sese göre de renkler hareketlenmeye başlıyor arkadaşlar. Bu birinci moduymuş. İkinci moduna bakalım. Bu daha kırmızı ağırlıklı zannediyorum. Netarşanı kaplara koyuyoruz. Hazır, çalkalan. <gülüyor> Evet kumandayı birazcık daha öğrenmem gerekiyor galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Dilara'nın bana Amerika'dan aldığı sese duyarlı LED'i öncesinde kutu açılısını yaptık sonrasında test ettik. Şu an arkamda çalışıyor görüyorsunuz zaten. Bence güzel oldu. Ee, kumanda ayarlarını tam bilmiyorum. Kullanma kılavuzunun tamamı İngilizce olduğu için de birazcık Dilara'dan destek alacağım bu konuda tam olarak nasıl kullanılıyor. Sadece sese duyarlı olarak mı çalışıyor yoksa manuel olarak istediğimiz bir rengi seçip o şekilde de mi çalıştırabiliyoruz. Bunu da Dilara geldikten sonra anlayacağız arkadaşlar. Umarım ürünü beğenmişsinizdir arkadaşlar Ben ürünü beğendim açıkçası ee, Televizyonun arkasından renklerin gelmesi benim hoşuma gidiyor Yani evin herhangi bir yerinde led olması da hoşuma giden bir durumda. Televizyonun arkasına bağladıktan sonra baya şık gözüküyor Karanlıkta çok daha iyi gözükeceğinden eminim Videonun sonuna geldik Umarım işinize yaramıştır. Eğer böyle bir bilet düşünüyorsanız bence e, kaçırmayın arkadaşlar çünkü gayet başarılı bir ürün. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Video ile ilgili bir sorunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Cevaplayabildiğim kadar cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ben bu tarz videolar çekmeyi çok seviyorum. Umarım sizde beğenmişsinizdir ve bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.